Evet arkadaşlar Edremit'teyiz. Edremit Akçay Asfaltı üzerindeyiz. Hemen otogarın altı burası. Bir cam motor diye yazıyor bakın. Burası Hırdavat ve Hırdavat'ın alt başlıklarında. Çim biçme, ilaçlama makinası, jeneratör, kompresör. Bunların hem satışı var hem tamiri var. Zaten servis diye bakın yazmış. Ağaç kesim motorları, zeytin sıkma makineleri. Gördüğünüz gibi burası e, servis bölümü arkadaşlar. Bakın zaten yetkili orada çalışıyor hemen yanına yaklaşalım. Hayırlı işler kolay gelsin. Sağ olun. Çim biçme makinası, ağaç motoru, ilaçlama makinası, tırpan, bahçe makinaları, zeytin sıkma makinaları bunların hepsinin servisi ve evet. satışı var. var. Burası servis bölümü sol taraf evet. Edremit, evet. Burhaniye'de de bir yeriniz var. Evet. Orayı zaten videosunu oradaki arkadaşlar YouTube'a koyacağız onu da. Şimdi ben Edremit'i çekiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaş tamiratla uğraşıyor. Buranın ustası galiba evet. değil mi? Evet. Ama bakın şu yerlere bakın görüyorsunuz. Bakın çim biçme makinaları var. Karşıda ağaç motorlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi yan tarafa geçiyorum, satış bölümüne. Teşekkür ederim, hayırlı işler. Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi yavaşça yan tarafa geçiyoruz. Bakın görüyorsunuz, akça asfaltı burası arkadaşlar. Minibüsler geçiyor. Hemen otogarın altındayız şu anda. Kapı numarası 11 arkadaşlar. Burası da satış bölümü. Bakın hemen kapıda biçme makineleri bizi karşılıyor arkadaşlar. Stilin order logosu var zaten. Sağ tarafta yine biçme makineleri var. Bunların satışı mevcut arkadaşlar. Kredi kartı geçerli, fiyatları uygun. Biz bahçemizin biçme makinesini buradan aldık. Hemen sol tarafta bakın görüyorsunuz ağaç kesim motorları, jeneratörler var. Hemen yukarı doğru baktığımızda stilin logosunu görüyorsunuz markanın. Kesim motorlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Burhanede de bir yeri var bu abimizin. Orada da satış servisi yapıyor. Sanayinin hemen girişinde çift cefeli bir dükkan. Bakın sol tarafta yine ağaç kesim motorları, yukarıda çimbişme makineleri var görüyorsunuz. Bahçe makinaları, tırpan, zeytin sıkma, istifleme makinaları, jeneratör, kompresör. Bunların hepsi var arkadaşlar. Ben şimdi size buranın telefon numaralarını söyleyeceğim. Zaten yetkili içeride, onun yanına da yaklaşacağız. Onu da göstereceğim size. Jeneratörleri görüyorsunuz bakın arkadaşlar. Şu üsttekiler neydi abi? Ne makinasıydı? Şemektü bunlar Üsttekiler onlar da mı jeneratör? Evet. Ha, onlar yeni tip jeneratörler o zaman. Evet. Tamam, bunlar da jeneratörmüş arkadaşlar. Alttakiler gibi. Solda da yedek parçalar var bakın bir cam motor diye bakın şurada yazıyor Gördüğünüz gibi Abim takvim hazırlattırmış 2019'u Gördüğünüz gibi İleri doğru devam ediyorum yetkili de göstereyim size abi hayırlı işler kolay gelsin nasılsınız? Kendiniz, teşekkür ederim. nasılsınız? Teşekkür ederim abi dükkanı gezelim en son telefonları söyleyeceğim ben Devam ediyoruz bakın burada da Jeneratörleri görüyorsunuz yine Malzeme çok arkadaşlar bakın yedek parçaların hepsi var Gördüğünüz gibi bakın buralar hep dolu. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben size buranın telefon numaralarını söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi dükkanın girişine doğru gidiyorum. Hangiler abi? Göster ver abi sen bana. Şunlar ne abi? Şu tırpan gibi ucu olan. Bunlar da Peleng Zeytin Sikme. Zeytin Sıkma, Peleng marka. Peneng. Zaten yazıyor markası. Evet. evet. Zeytin Sıkma makinaları. Şunlar da Zeytin Sıkma motorları. Şunlar değil mi? Evet. Bunlar da Zeytin Sıkma motorları. Arkadaşlar gör, görüyorsunuz. Abimiz gösteriyor bize. Şunlar da mesela çekebilirsin. Şu Sikil Makla Bunlar Bunları çektim abi. Evet. Bunlar da Zeytin Toplama Makinesi. Şunlar ha Zeytin Toplama Makinası. Evet. Evet soracaktım Şunları ben de. Bunlar da öyle değil mi? zeytin toplama makinaları Abi kredi kartı geçerli değil mi? Kredi kartı geçerli. Şurada Şu zeytin topluyor bir bayağı şunun gibi. Evet. Kredi kartı geçerli. Fiyatları uygun. Bak, kredi kartına bak, taksit tarım var. Tarım, cengere, tarım kredi kooperatilerinin üyelerine değil mi? Evet. Çiftçilere vadeli veriyorsun. Tamam abi. Ben şimdi telefon numaralarınızı söyleyeceğim. Arkadaşlar telefon vadeli söylüyorum şimdi size. Telefon numarası 0 266 373 3583 0 532 266 32 da normal telefon arkadaşlar Hamidiye Mahallesi Akçay Asfaltı Otogar Altında 11 Edremit Balıkesir arkadaşlar burası gördüğünüz gibi kredi kartı geçerli fiyatları uygun Eğer Edremit veya Çörfes değilseniz siz de buraya bekliyoruz arkadaşlar bizi izlemeye devam edin.